Epilepsi tedavisi için hangi merkezlere gidebiliriz? Epilepsi tedavisi için e, merkezleriyle ilgili e, en doğru bilgilendirme Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin web sitesinde ya da Türk Epilepsi Hasta ve Yakınları'nın web sitesinde görülebilir. E, bu site sürekli güncellenmektedir. Şu an için yaklaşık 14 ildeki e, epilepsi polikliniklerinin e, yerleri ve irtibat numaraları ve çalışma saatleri bildirilmektedir. Ee, yaşanan bölgeye göre eğer bu epilepsi polikliniklerinden randevu alınarak gidilirse ee, epilepsi tedavisiyle ilgili daha objektif ee, sonuçlar elde edilebilecektir.